Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Selo'nun Sage programından bahsedeceğim. Özellikle üniversitelerdeki, blockchain topluluklarındaki arkadaşlarımız için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu Selo Sage program aslında içerik üretip bundan Selo ödülü kazanma programı. Sage adaçayı anlamına geliyor galiba. Şurada da onun sembolü var. Burada... Birkaç tane farklı kategoride içerik üretebiliyorsunuz. Bunlardan birincisi dokümantasyon, Yani referans materyalleri üretiyorsunuz. Selo'nun araçları ve ürünleriyle ilgili. Belki ona başlamadan önce biraz şeyden bahsetmekte fayda var. Selo'nun ekosistemdeki yerine. Şimdi Selo'nun kafayı taktığı şey değerler. Yani biz bu blockchain ekosistemini belli bir değerler üzerine inşa edemezsek bunun sürdürülebilirliği, ve işte o içsel değer dedikleri şeylerin daha az olacağını düşünüyorlar ve bunun üzerine odaklıyorlar. İşte bankacılıktan yoksun ve bankacılık hizmetine ulaşmakta sorun yaşaması muhtemel. işte Afrika gibi bölgelerdeki insanlara biz blockchain ile daha hızlı ulaşabiliriz, daha esnek ödemeler yapabiliriz. Örneğin mesela bir program Selo ekosisteminde diyor ki günde 1 dolar hesabına yatacak. 1 dolar. Haftada 5 dolar. O bile önemli olabiliyor Be belli bölgelerde. Biz bunu bankacılık sistemiyle yapamadığımız için blok zincir e, fayda sağlıyor. Selo'nun odaklandığı şey bu. İçerik üretirken falan da buna dikkat edebilirsiniz. dökümantasyon e, Selo araçları ve ürünleriyle ilgili. Bloklarda işte e, Selo topluluğu için e, buradaki gelişmeler güncellemelerle ilgili blok yazısı tutoriallar işte Selo üzerinde geliştirme yapan e, developerlar için çeşitli e, içerik videoları. Burada Selo'nun EVM uyumlu olduğunu bilmekte fayda var. Yani Ethereum Virtual Machine mimarisine uyumlu. Dolayısıyla oradaki kodlarınızı doğrudan buraya taşıyabiliyorsunuz. Oradaki işte, e, Open OpenZeppelin, Solidity, Truffle, MetaMask gibi e, bileşenleri burada kullanabiliyorsunuz. Zaten Profositec ile çalışıyorum. Videolar. Burada da işte yine Selo developerlar için, Selo geliştiriciler için adım adım bir şeylerin anlatıldığı videolar ve sunumlar. Bu da özellikle etkinliklerde canlı gösterimler için kullanılabilir sunumlar. Buradan diyor ki tutarlarla ilgili örnek şeylere bakabilirsiniz. Burada işte başlangıç, ileri seviye gibi çeşitli şey, aşamalar için tutorial'lar da var. Tutorial nasıl türlü eğitim dokümantasyonu. Olarak tevebiliyoruz. Ee, nasıl çalışıyor? İşte burada bir başvuru formu var. Formu dolduruyorsunuz. Bakın burada Google Form. Burada isminiz, e-mail adresiniz, ee, buradaki hedeflerinizi 50 100 kelime daha açıklıyorsunuz. Ne tarz bir içerik üreteceksiniz? Burada hedeflediğiniz e, geliştirici kitle kim e, ve ilk çalışmanızda neye odaklanacaksınız? Fikrinizi 100 kelimede açıklayın. Bundan önce daha başka bir iş yaptınız mı? Başka bilmemiz gereken bir şey var mı? Ve Discord e, profiliniz. Bunu dolduruyorsunuz. İşte burada 200 dolar ile 500 dolar arası onaylanan işlerde ödül elde edebiliyorsunuz. E, Burada bir trelloda yol map var. Şimdi girmeyeyim eline Bakarsınız. Burada zaten yazmış. Şuradan sade şey var. Burada yaptığınız işleri kitapta açık olarak yayınlıyorsunuz diye biliyorum. Bu Gitcoin, Gitcoin'i de belki duymuşsunuzdur. O da e, gitabın projesi diyebiliyorum e, git coin'de bir sürü blok zincir e, ekosistemi çeşitli görevler veriyor yani direkt teknik görevler de değil mesela şey görev bile vardı hatırladığım kadarıyla şehrinde şununla fotoğraf çekil koy yani bir e, projeyle ilgili isim vermeyeyim de veya teknik sorunlar işte bir bak bulma gibi şeyler oluyor SELO'nun programı bu şekilde. SELO Sage program yine incelersiniz. Ee, onun dışında içerik üretirken biraz daha e, rahat olayı anlamanız için SELO'nun dökümantasyonuna bakmanızı tavsiye ederim. Önemsediği şeyler ne? EVM uyumlu olma, Layer 1 protokolü olma, karbon borcunu ödeyen karbon negatif bir ekosistem geliştirme, mobil e, öncelikli uyumluluk Bunu da e, şu yüzden söylüyorlar. Diyorlar ki biz değerler üzerine çalışıyoruz. de i̇şte bankacılık nüfusundan yoksun kişilere falan ulaşacağız. E, bu kişilere ulaşırken e, bir cep telefonunun yani e, düşük kalite bir cep telefonunun maliyeti ile bilgisayarın bir değil. Bizim amacımız yani mesela düşük kalite bir cep telefonu ona bir dolar gönderdik. O da gitti oradaki e, yerel esnaftan QR kodunu okutarak ödemeyi aldı. Biz mobil'e giremezsek bu düşündüğümüz şeyleri yapamayız. O yüzden mobile first identity diyor. E, loka, bu yerelleşmiş stable coin'ler üzerine çalışıyor. Yani Selo'da sadece Selo'nun kendi e, token'ı, e, e, dijital varlığı yok. Onun dışında burada dolar, euro ve real, real'da e, İspanyol para birimi olması lazım. E, bunlar üzerinden... Stable coin'ler var. Burada real'ın hikayesinden de bahsediyor. Rezilya'daki özellikle partnerlerden dolayı falan yapıldığını söylüyor. Onun dışında ekosisteme bakarsanız Valora diye bir cüzdanı var. Cüzdanı çok önemsiyorlar. Çünkü cüzdan üzerinden zaten bütün e, bu düşündükleri Projeksiyonu gerçekleştirme şansları var. Yani kilit nokta cüzdan çünkü cüzdan olmazsa mobil uyumluluk olmaz, mobil uyumluluk olmazsa kitleselleştiremez, kitleselleştiremezse başta söylediği blok zinciri gerçek hayatın problemlerine entegre bir bir çözüm olarak entegre etme düşüncesinden yok kalır. O yüzden Valora kilit rolde. Coin bezle falan ilişkileri var, onlara bakarsınız. Diğer stable coinler burada. Burada mimarisi falan var ama onu ayrı videoda incelemek lazım. Bunu sale, e, Sage için özellikle yaptım. İşte mimaride de proof of stake'in belli bir yaklaşımı var. Bunları hepsi incelenebilir. İnceleriz yani vakit olursa. Bu programa bütün blockchain topluluklarındaki arkadaşların başvurmasını öneririm. Yani sonuçta e, bir destek olur. Y yine takıldığınız bir şey olursa Bakabilirsiniz. Baklava isminde bir test dağları var. Bir de Alfa Jures var. Alfa Jures aslında bir Arjantin kurabiyesi. Baklava da bizim baklava. Böyle şeyler de seçmişler. Yani bir kültür oluşturmaya çalışıyorlar. Buradaki sözlükle ilgili bakıyorum şöyle. Önemli değinmemiz gereken bir şey var mı? Buradaki şeylerin çoğuna zaten işte iştahvarlık sözlüğünde değinmiştim. İstanbul İstanbul ifadesini kullanmaları güzel. Çünkü e, bazen İstanbul'u kullanmıyorlar bilerek. Bu da şeyden geliyor. Bizans e, hata toleransının algoritmasını İstanbul'a geçirmişler. Bakalım şöyle. Termalitatorlar, Volatılar. Yani bu Valora valut kurunca bu ekosistemdeki deplerle de etkileşime girebiliyorsunuz. Ekosistemdeki depler içinde aslında... Ekaton. Şunu bir göstereyim de... Öyle bir Hekaton yaptılar. Hekaton içerik üretirken de faydası olur. Hekaton'da zaten şu projelere örnek gösterdiler. Bunlara bakabilirsiniz. İşte etik Hub, Impact Market, karbon Kredileri ve temalarda NFT, DAO, GameFi, SocialFi, DeFi gibi şeyler var. Onu e, dün konferansta bahsetmiştim. Şimdi Web3 aşamasında her şeyi sosyalleştirelim kaygısı oluşmuş ve zaten çoğusu hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Çünkü her şeyi sosyalleştirmenin e, ilk bakışta mantıklı gelebilir size ama sürdürülebilir olmuyor. Yani neyi bahsediyorum? Mesela o zaman demişlerdi ki Facebook çok kompleks. Biz Facebook yerine sadece dini veya sadece belli bir ortak motivasyona sahip insanları buluşturup bir sosyal ağ yapalım. Ama bir sürü deneme oldu. Bunların içerisinde bazı başarılı olanlar da oldu. Ee, yani Instagram, Facebook, Pinterest. Bunlar bunlar hepsinin ayrıldığı küçük nüanslar var. Burada da web 3 aşamasında da her şeyi finansla birleştirelim kaygısı var. Yani bazen ticari, bazen magazin, bazen gerçekten altı dolu şeyler olabiliyor. O yüzden de bunu her şeyin peşine fi ekliyorlar. Yani sosyal o finansla birleştirirsek ne olur? Gey, oyunu finansla birleştirirsek ne olur? Gibi bu hekatona da bakmanız önemli. Bu bitti bu arada. Bu hekaton. Ben bunu duyurmuştum. Bitti. Ama buradaki şeylere de bir bakmanızı öneririm. Refile zaten şu an çok popüler. Bu şekilde bir stereo stage programa da göz atın derim.